Temeskurt Belediyesi olarak bugün Meclisimizden bir karar aldık. Etemeskurt'taki bu sürecin sonucu itibariyle ortaya çıkan zor durumdaki esnaflarımızın ekonomik olarak, nakdi olarak desteklenmesini arz ediyoruz. Etemeskurt'ta ikamet eden, emşeri hukukuyla ikamet eden esnaflarımıza biz bunu yapacağız. Gelirleri belli bir seviyenin altında kalmış ve dar gerili koruma düşmüş olan esnaflarımıza bunu yapacağız. Niyetimiz esnafımıza bir nebsede olsun yanında olduğumuzu göstermektir. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.